Tarık Haber'in Tarık Haber Toplam Haber Bülteni'ne karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarıkmaz. Tarıkhaber.com ana haber bültenine başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günlere çıkan gelişmeler için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olsak. Social Club Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, e Ellam Tarık Haber, sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ellam Tarık Haber TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber. Züayi, Tarık Haber, Sandrı, Tarık Haber, insan ve Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddik, Grant, Type, Fitbit, 308, YouTube, Tarık Haber, TV, VK, Ömer, Tarık ve Masyaplarıyla Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıyacak olursak efendim, bir kolay da yayındayız, bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bir yere ulaşabiliriz. Upcanlı yayın da yayınlayıp yayın kanalımız Tarık Haval Tiyatresi'nden bize ulaşabilirsiniz. Bir kere yayınlıyız dostlar ki kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayınlıyız değerli dostlar Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da sohbet odalar var malumunuz Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz değerli dostlar Değerli izleyenler, ilk geçiyoruz. Değerli izleyenler, Fünn'den eşcinsel kararnamesi çıktı. Değerli izleyenler, İslam, Hristiyanlık yahut İlke, Budizm. Fünn'den eşcinsel ilişkiler kararı çıktı. Dikkat çeken ABD'yi tehdit ediliyor. Rusya'yı başkanı, Vladimir Putin ülkesi için kritik olan bir karname imza attı. Putin'in imzaladığı karname ülkedeki eşcinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve devlet sistemi içerisine alırken, kararnamadaki AB detayla dikkat çekti. Kar Karar e, Kararname'de Rus genelsel değerlerinin ABD ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği aktarıldı. Haber. Haber. Dünya. eş cinsel ilişkiler kararı. Dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri detayı tehdit ediliyor. eş cinsel ilişkiler kararı. Dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri detayı tehdit ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi için kritik olan bir kararnameye imza attı. Putin'in imzaladığı kararname, ülkedeki eşcinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine alırken kararnamedeki Amerika Birleşik Devletleri detayı da dikkat çekti. Kararnamede Rus geleneksel değerlerinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği aktarıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Rusya için kritik bir eş-cinsel ilişkiler kararı geldi. Putin'in imzaladığı kararname, ülkedeki eş-cinsel ilişkileri Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisine aldı. İşte Rusya'daki dikkat çeken kararnamenin detayları. Rus toplumunun temeli. Putin'in imzaladığı, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya devlet yasal enformasyon portalında yayımlandı. Kararnameye göre, Rusya'nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerlerin Rus toplumunun temeli olduğu vurgulandı. Yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit ediliyor. Hristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Budizmin Rus tarihinin ve manevi mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen kararnamede, Rus geleneksel değerlerinin, Aşırılıkçı ve terör örgütlerinin faaliyetleri, belirli kitle iletişim araçları, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği ifade edildi. Geleneksel değerleri korumak, güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, geleneksel olmayan cinsel ilişkiler, Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisinde sınıflandırıldı. Teşviki geleneksel aile yapısını yok edecek. Ayrıca bu eş cinsel ilişkilerin teşvikinin geleneksel aile yapısını yok edeceğine dikkat çekildi. A. Putin sayı vererek açıkladı. Cephedeler Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber biterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 5 dakikada gol geldi değerli izleyenler. Şu an Beşiktaş 2-0 önde götürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nin grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Beşiktaş, Selig Belediyespor 2-0 şu anda yeniyor. Ayrıca sosyal medya kanallarımızdan takip ediyorsunuz. diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler köşe başı dönemi geliyor markete giderken düşünenler dikkat fiyatlar ucuz olacak fiyatlar düşük olacak Marketlere giderken düşünenler dikkat köşe başı dönemi resmen başlıyor değerli izleyenler marketlerde yüksek fiyatları uzmanlardan bazıları yüksek enflasyona bağlarken zincir marketlerdeki kar marjını da çok yüksek olduğunu söyleyen esnaflar var Son dönemde vatandaşın yaşadığı en büyük o sorunların başında bu mutfak giderlerindeki faiş artışlar geri alıyor. Bu konuyla ilgili yeni bir uygulama hayata geçiyor. Köşe başı dönemi başlıyor. Finans, finans, ekonomi. Fiyatlar düşük olacak marketlere giderken düşünenler dikkat. Köşe başı dönemi resmen başlıyor. Fiyatlar düşük olacak marketlere giderken düşünenler dikkat. Köşe başı dönemi resmen başlıyor. Marketlerdeki yüksek fiyatları uzmanlardan bazıları yüksek enflasyona bağlarken zincir marketlerdeki kar marjının da çok yüksek olduğunu söyleyen esnaflar var. Son dönemde vatandaşın yaşadığı en büyük sorunların başında mutfak giderlerindeki fahiş artışlar yer alıyor. Bu konuyla ilgili yeni bir uygulama hayata geçiyor. Köşebaşı dönemi başlıyor. Tarım kredi kooperatiflerinde satılan imal edilen tüm ürünler artık bakkallarda da satılacak. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TV Güz ekranlarında yaptığı açıklamada market fiyatlarını düşürecek uygulama için kolları sıvadıklarını belirtti. Uygulama hangi şehirlerde başlayacak? Bakkal market uygulamanın başlayacağı şehirler belli oldu. Bendevi Palandöken, bu uygulama sonucunda zincir marketlere karşı esnafın canlandırılacağını ifade ederken vatandaşı da seslenerek burada satılan mallar, marketlerden ucuz olacak dedi. İşte Palandöken'in bakkallarla ilgili söylediği o sözler. Pilot bölge satılacak eğer vatandaş tercih ederse Türkiye geneline yayılacak. Pilot bölgelerin neresi olacağı da belli oldu. İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Adana gibi büyük şehirler pilot bölge olacak. Yarın bu konuyla ilgili bir protokol yapacağız. Tarım ve Kredi Kooperatifi Genel Müdürü, ben, Halkbank Genel Müdürü, Merkez Birliği, Kredi Garanti Fonu olmak üzere protokol yapacağız. RAF Dizaynını Tarım ve Kredi Kooperatifi belirleyecek. Vatandaşın erişebileceği makul fiyatlar olacak. Zincir marketlere karşı esnafın sıkıntısı giderilmeye çalışılacak. Proje konusunda hem esnaf canlanacak hem de bu ürünleri satarken de zorluk çekilmeyecek. RAF Dizaynı, Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından belirlenecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Rusya'da enflasyon yavaşlama gösterdi. 81 ilde başladı. Tamamen Ana Haber 1 devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. 70'lik 72'lik Abdi Amca herkesin önünde itiraf etti. Birinci kocam, ikincisi sen. Beraber olalım diye dedi değerli izleyenler. 75'lik Abdi Amca herkesin önünde itiraf etti. Birincisi kocam, ikincisi sen, deli beraber olalım diye 40 kilogram et getirdim dedi. 72 yaşındaki Abdi bir hanesinin 27 yaş küçük eşi nefesin kendisini sokağa attığını söyleyerek Esairol'un kurumuna katılıp yardım istedi. Eşi nefesler ayrılmak iste, istediğini söyleyen yaşlı adam ben ona insanlık yaptım ama beni sokağa attı. İnsanlık yaptım. Ayağının altına ayağının altına aldı. Altında aldım paraları aldı. Gitti dedi. Bir yandan canlı yani dördüncü eşi eş olduğunu öğrenen bilen e, olduğunu öğrenen bilen. bana bir kere ev, bir kere evlendim sen ve o dedi. Ben dördüncüsüm diyerek adasını kızık geçiyoruz. Magazin. Magazin. Güncel. 72'lik Abdi amca herkesin önünde itiraf etti. Birincisi kocam ikincisi sen dedi beraber olalım diye 40 kilogram et getirdi. 72'lik Abdi amca herkesin önünde itiraf etti. Birincisi kocam ikincisi sen dedi beraber olalım diye 40 kilogram et getirdi. 72 yaşındaki Abdi bilen kendisinden 27 yaş küçük eşi Nefes'in kendisini sokağa attığını söyleyerek Esra Erol'un programına katılıp yardım istedi. Eşi nefesten ayrılmak istediğini söyleyen yaşlı adam ben ona insanlık yaptım ama beni sokağa attı. İnsanlık yaptım, ayağının altına aldı. Altınlar aldım, paraları aldı gitti dedi. Öte yandan canlı yayında dördüncü eş olduğunu öğrenen bilen, bana bir kere evlendim. Sen ve o dedi. Ben dördüncüymüşüm diyerek adeta sinir krizi geçirdi. Kendisinden 27 yaş küçük nefes ile evlenen 72 yaşındaki adam eşinin kendisini terk ettiğini, kredi çektirip paraları aldığını söyledi. Esra Erol'un programına katılan Abdi Bilen, ben ona insanlık yaptım ama o beni ayağının altına alıp tepti. 15 kilogram kıyma 40 kilogram et getirdim yesin de yeter ki beraber olalım diye ama o beni sokağa attı. Paralarımı istiyorum. Beni bu kadından boşayın. Bornoz aldım vermiyor. Kurbanı beraber iki tane keselim dedim. Biri ona biri bana. İnsanlık yapıyorum ben ama bu beni ayağının altına aldı dedi. Kendisinden yaşça büyük kişiyle evlenen Nefes'le programa telefonla bağlanarak, yaşlı olsun iyi olsun diye düşündüm. Rahat yaşamak istedim. Ben köyde yaşamak istemiyordum. Paralarını almadım ifadelerini kullandı. Canlı yayında dördüncü eş olduğunu öğrendi. Nefes adlı kadının daha önce de yaşlı insanlarla evlilik yaptığı ortaya çıktı. Diğer evliliklerinin dört ay ve üç yıl sürdüğünü belirtti. Canlı yayında dördüncü eş olduğunu öğrenen Abdi Bilen, Ağlama krizine girdi. Bilen, ben bir evliliği olduğunu biliyordum. Vay anasını. Yazıklar olsun. Bir evliliğim var. Biri o biri sen dedi. Ben dördüncüymüşüm. Bu insanlık mı? Böyle mi olur insanlık? Hayatta sevmem yalanı. Ben bunun nereden bileyim çapkın olduğunu diyerek gözyaşlarına boğuldum. Nefes meğer arzuymuş. Yaşlı adam yıkıldı. Bununla birlikte Konya'dan Esra Erol'un programına bağlanan Fatma Nur hanım, Nefes hanım için çok ifadeler kullandı. Nefes, bize kendisini arzu olarak tanıttı. Dedemi de dolandırdı 11 bir bilezik ve 11 bir altını alıp kaçtı dedi. Bu sözler sonrası Nefes'e aşık olduğunu söyleyen Abdi amca, adeta yıkıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çılgın dondurmacı yine olan. Elinden tutun. Bu halini unutun.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 Maynet haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Jobilip telif hakkı simgesi Maynet telif hakları Maynet aittir. Son haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 9.30'da patlama olacak değerli izleyenler. Ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay yaşandı değerli izleyenler. Canlı yayının altına yazmıştı 9.30 patlama olacak dedi. Cizre'deki ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay yaşandı. Çırnak Cizre'de 30 ekipte yapılan konser sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Konserle alakalı çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Bir kişi konser alandan sosyal medyada canlı yayınlanan altına saat 20.30'u kastedip 9.30'da patlama oluyor şeklinde yorum yapmıştı. Polis ve jandarmadan hızlı harekete geçerek bir saat içinde şahsı Slopi'deki bir ailesine gözaltına aldığı ortaya çıktı. Alkı yanlış bir bilgi alana yaiymiş, şundan ardıya sebepten şahıs attı kontroler servis para. Haber. Haber. Güncel. Canlı yayının altına yazmıştı. 9'da patlama olacak Cizre'deki ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay. Canlı yayının altına yazmıştı. 9'da patlama olacak Cizre'deki ses getiren konserde ekipleri harekete geçiren olay. Çırnak. Cizre'de 30 Ekim'de yapılan konser sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Konserle alakalı çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Bir kişi... Konser alanından sosyal medya canlı yayınının altına saat 21.30'u kastedip 9'da patlama olacak şeklinde yorum yapmıştı. Polis ve jandarmanın hızlı harekete geçerek bir saat içinde şahsız silopideki adresinde gözaltına aldığı ortaya çıktı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol ve serbest bırakıldı. Sosyal medya bir süre önce Cizre'de gerçekleştirilen Cizre Müzik Festivali'nden gelen görüntüleri konuşmuştu. Büyük yankı uyandıran ve ilgi çeken konser 30 Ekim'de modası Hikmet Eraslan tarafından planlanıp Şırnak Valiliği ve Cizve Kaymakamlığının desteğiyle düzenlenmişti. Festival alanından paylaşılan fotoğrafların sosyal medyada da büyük ilgi gördüğü konsere binlerce kişi katılmıştı. Konserde Sefor, Soner Sarıkabadayı, Kurtuluşkuş ve Bulut sahne almış, konser Dille Nehri kıyısındaki Memuzin parkında yapılmıştı. Konserle alakalı yaşanan bir olayın ortaya çıkması şok etkisi yarattı. İşte detaylar. 9.30'da patlama olacak paylaşımdı. Konser alanından saat 20.30 sıralarında sosyal medyadan yapılan canlı yayının altına saat 21.30 vukast ederek, 9'da patlama olacak paylaşımı yapan SD, 21, polisi ve jandarmayı harekete geçirdi. O saatte yakalanıp gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince seyde'nin adresi tespit edildi. Sinop ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan SD, polis özel harekat, peröle, terörle mücadele şube müdürlüğü ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonla evinde saat 21'de yakalanarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alındı. İfadesi ortaya çıktı, şaka amaçlı. Karakola götürülen SD ifadesinde televizyon izliyordu. Saat 20.30 sıralarında telefonumu elime alarak telefonunda yüklü olan sosyal medya uygulaması TikTok'a girişi yaptığımda rastgele kendisini tanımadığım o esnada canlı yayın açan bir kişinin canlı yayınına katıldım ve canlı yayının Cizre ilçesindeki konser alanından yapıldığını fark ettim. Sonrasında şaka amaçlı canlı yayının yorumlar kısmına 9'da patlama olacak şeklinde yorum yaptım. Bu yorumu yapmamda herhangi bir art niyet yoktur. Bu yorumun suç olabileceğini düşünmemiştim. Bilinçsizce ve cahilce böyle bir yorum yaptığım için çok pişman oldum. Bugünden sonra böyle bir şey yapmayacağım. Konser alanında benim de akrabalarım vardı. Kendi akrabalarım dahil hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelsin istemem. Ben vatanıma sadık bir vatandaşım dedi. SD işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemeci adli kontroller serbest bırakıldı. DNA, sosyal medya bu konseri konuşuyor. 120 bin kişi katıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mersin'de feci kaza. Otomobiller kafa kafaya birbirlerine girdi. Ölü ve yaralılar var. Son dakika koronavirüs kabusu devam ediyor. Bakan Koca uyardı. Aralık ayında. Haber beraber terimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 3 saat düş bu ekranlardayız ve Diğer haberimize geçiyoruz. FETÖ firarisi Hakan Şükür canlı e, yayına çıktı değerli izleyenler. Rütük harekete geçti. Tepki çeken yayın sonrası o sunucu da değerli izleyenler bakın ne yaptı. FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün canlı yayına katılması tepki topladı. Olay, so, olay olan sunucu kovuldu. Rütük hemen harekete geçti hakkında FETÖ'den çok sayıda dava bulunan şu anda Aveleri'de yaşayan Hakan Şükür dün akşam saatlerinde TV5'te kanalında canlı yayına konuk oldu. Şükür'ün canlı yayına katılması tepki topladı. Programın sonucusunun işten kovulduğu öğrenildi. O konuyla ilgili açıklama yapan Adli Ebu Bekir Şahin, kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Haber. Haber. Güncel. FETÖ Hakan Şükür'ün canlı yayına katılması tepki topladı. Olay olan sunucu konuldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hemen harekete geçti. FETÖ Hakan Şükür'ün canlı yayına katılması tepki topladı. Olay olan sunucu konuldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hemen harekete geçti. Hakkında FETÖ'den çok sayıda dava bulunan şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Hakan Şükür dün akşam saatlerinde TV5 kanalında canlı yayına konuk oldu. Şükür'ün canlı yayına katılması testi topladı, programın sunucusunun işten kovulduğunu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay sonra Amerika Devletleri'ne firar eden, hakkında FETÖ davaları açılan eski futbolcu Hakan Şükür'ün canlı yayına konuk edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve olayın ardından harekete geçti. Hakan Şükür, dün akşam saatlerinde TV5 kanalında Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu Düşünme Vakti adlı programa katıldı. Şükür'ün canlı yayına çağrılması tartışmalara yol açtı. Öte yandan yeni çağda yer alan habere göre sunucu Kayacı'nın işine son verildi. Program da yayından kaldırıldı. TV5'in yaptığı son açıklamada söz konusu programın da incelemesi sonuçlanana kadar yayından kaldırıldığı duyuruldu. Gütlük'ten açıklama geldi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TV5 hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi. Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında üst kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Özdağ'dan FETÖ firarisi Hakan Şükür'e sert tepki. Sen bu ülkeden kaçan alçak bir teröristsin. Oğuzhan Uğur'un FETÖ firarisi Hakan Şükür teyeti olay oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mersin'de feci kaza. Otomobiller kafa kafaya birbirlerine girdi. Ölü ve yaralılar var. Bir anda etkili oldu, her yer beyaza büründü. Son dakika, koronavirüs kabusu devam ediyor.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 Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz. Başka yerde yayınlanamaz. Copilic telik hakkı simgesi Maynet hakları Maynet H'ye aittir. A Haber Bürtelimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler çılgın dondurmaca yine olay oldu değerli izleyenler. Fenomen Çılgın Dondurmacı'dan olay olacak bir video, bir video daha geldi. Elinden tutup danslar ortalı, dansları ortalığı yıktı geçti. İnsanı gençleştiriyor dedi. 10 milyondan fazla takipçisiyle TikTok'u sablayan ve Çılgın Dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç yine ortalığı yıkacak bir video paylaştı. Kendisinden dondurma almaya gelen kadınlar yaptığı seksi danslarıyla dikkatli üzerine çeken Çılgın Dondurmacı'nın Videolarını milyonlar izliyor. Sosyal medya fenomeni çılgın dondurmacının esmer bir kadının elinden tutup yaptığı dans da olay oldu. Erotik dansına tüm dünyadan yorum yağan çılgın dondurmacıya müziğin insanı gençleştiriyor denildi. Magazin. Magazin. Güncel. Fenomen çılgın dondurmacıdan olay olacak bir video daha. Elinden tutun. Dansları ortalığı yıktı geçti insanı gençleştiriyor. Fenomen çılgın dondurmacıdan olay olacak bir video daha. Elinden tutun. Dansları ortalığı yıktı geçti insanı gençleştiriyor. 18 milyondan fazla takipçisiyle TikTok'u sallayan ve çılgın dondurmacı olarak bilinen Mehmet Dinç, yine ortalığı yıkacak bir video paylaştı. Kendisinden dondurma almaya gelen kadınlarla yaptığı seksi danslarıyla dikkatleri üzerine çeken çılgın dondurmacının videolarını milyonlar izliyor. Sosyal medya fenomeni çılgın dondurmacının esmer bir kadının elinden tutuk yaptığı dansı da olay oldu. Erotik danslarına tüm dünyadan yorum yağan çılgın dondurmacıya müziğin insanı gençleştiriyor denildi. Son dönemde sosyal medyanın gündeminde çılgın dondurmacı var. TikTok'ta aktif olan ve çılgın dondurmacı adıyla bilinen Mehmet Dinç, dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle yaptığı seksi dans videolarıyla gündemden düşmüyor. Antalya'da dondurma dükkanı olan ve turistlerden büyük ilgi gören Dinç, kendi şarkısı kalbimsin eşliğinde müşterileriyle beraber dans ettiği videolarını sosyal medyaya yükleyerek bir fenomene dönüştü. Paylaştığı dans videolarını ilgiyle takip edilen çılgın dondurmacıdan olay olacak bir video daha geldi. İşte çılgın dondurmacının olay yaratan dans videosu. Hem tiktokta hem de youtube'da paylaştığı videolarla izlenme rekorları kıran çılgın dondurmacı, çektiği videolarda dondurma almaya gelen kadın müşterileriyle dondurma standının önünde danslar ediyor. Youtube kanalından yeni bir dans videosu yayınlayan Çılgın Dondurmacı yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Videoda kadın müşterisinin elinden tutup dans eden Çılgın Dondurmacı yine büyük ilgi gördü. Bu defa esmer bir kadınla yine kendi şarkısı eşliğinde dans eden Çılgın Dondurmacı'nın videosu, yalnızca Türkiye'de değil, çok sayıda farklı ülkeden izlendi. Kısa sürede yüz binlerce izlenmeye ulaşan videoya çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlar da yapıldı. Bazı kullanıcılar videonun altına senin bu müziğin insanı gençleştiriyor notunu düştü. Bazı kullanıcılardan ise adamın ruhu genç yorumu gelirken, kimi kullanıcılar çılgın dondurmacıya olan hayranlıklarının ne kadar samimi insansın, yakışıklım sözleriyle dile getirdi. Yorum yapan kişilerden bazılarının Azerbaycan, İtalya ve Bangladeş gibi ülkelerden olduğu görüldü. En çok aranan haberler. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler top direktte de patladı değerli izleyenler. Maçta da 33. dakika oynanıyor. Beşiktaş, Selik Belediyespor karşısında şu anda 2-0 önde gidiyor. Maçta 5. dakikada golü Nathan Remons ve 9. dakikada Jackson Mureka kaydetti. Bu maçı canlı yaylarına canlı yayınlarla, sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. İTO'da kredi seçim yapıldı. Açık ara kazanlık denildi. Değerli izleyenler, İTO'da meslek komitesi seçimleri tamamlandı. Açık ara kazanlık diyerek duyurdu. Vali kadar paylaştı. İstanbul Ticaret Arası'nda meslek komitesi seçimleri tamamlandı. İTO baş, başkanı çekip Avdagiç, İTOTAR'ın en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Biz şimdi yeni bir, ve yeni beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki yeni mecliste İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız dedi. Haber. Haber. Güncel. İTOTAR meslek komitesi seçimleri tamamlandığı açık ara kazandık diyerek duyurdu. Vali Yerlikaya da paylaştı. İTO'da meslek komitesi seçimleri tamamlandı açık ara kazandık diyerek duyurdu. Vali Yerlikaya da paylaştı. İstanbul Ticaret Odası'nda İTO, meslek komitesi seçimleri tamamlandı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Biz şimdi yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki Yeni mecliste İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız dedi. İstanbul Ticaret Odası'nda, İTO, Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, 700 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük odası olan İTO'da 15 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi bugün gerçekleştirilen organ seçimleri hakkında bir açıklama yaptı. Avdagiç, İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. İstanbul Ticaret Odası üyeleri, bu seçimle birlikte bir kez daha İTO'nun aklı Selim'in kalesi olduğunu ortaya koydu. Biz şimdi yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki yeni mecliste İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız ifadelerini kullandı. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Avla ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada elhamdülillah. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah ifadelerini kullandı. Seçimlerin Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Üyeleri gözetiminde demokratik bir ortamda ve huzur içinde tamamlandığını belirten Aldagic, seçimde görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İTO personeline teşekkür ediyorum. Seçim güvenliğini sağlayan İstanbul Valimize, Emniyet Müdürümüze ve İstanbul Emniyet Teşkilatımıza teşekkür ediyorum diye konuştu. Kahir Ekseriyet'te seçimi kazanmış bulunuyoruz. Avdagic, Türk İş Dünyası'nın 100 akı 140 yıllık geleneğine yaraşır şekilde, 21. dönem oda organlarını oluşturacak seçimi geride bıraktığını söyledi. Sandıkların saat 17.00 itibarıyla açıldığını, İTO'da 4 yıl görev yapacak meslek komitesi üyeleriyle meclis üyelerinin belirlendiğini kaydeden Avdagic, sonuçlar elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki 81 meslek komitesinde, sahil ekseriyette kazanmış bulunuyoruz. İstanbul İş Dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir, dedi. Bugün oda seçimlerinde oy kullanan İstanbul İş Dünyası üyelerini tebrik eden Avdagic, İTO üyelerimiz köklü seçim geleneğimize ve İstanbul İş Dünyası'na yakışır şekilde davrandılar. Bunu çok önemli buluyorum. Üyelerimizi, bakarlı ve sağduyulu yaklaşımları sebebiyle tebrik ediyorum. Onlara şükranlarımı sunuyorum diye konuştu. Seçim geride kaldı, bütün iş dünyamızı kucaklıyoruz. İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi, İTO Başkanı olarak, bu seçimin beni çok sevindiren tarafı, İstanbul'lu tüccarın, hiçbir gündelik ve popülist yaklaşıma prim vermemiş olmasıdır. Dünyada yaşanan pandemi ve savaş gibi krizler karşısında, İstanbul iş dünyası kenetlenmeyi ve dayanışmayı tercih etmiştir. İTU'da komite ve meclise seçilen iş dünyası temsilcilerini tebrik eden Avdagic, şunun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi, seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da, söylenenler de, orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün meclis üyelerimizi aynı hedef için çalışacak yol arkadaşlarımız diye görüyoruz dedi. İlliyat. Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında karar. Vali Yerlikaya'dan paylaşım İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 140 yıllık kadim ticaret birikimi ve 700 bin üyesiyle iş Dünyamızın köklü Kuruluşu İstanbul Ticaret Odası'nın 21. Dönem Meslek Komitesi seçimlerini kazanan İteo Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çekibavdakiçi ve değerli üyelerini tebrik ederim ifadelerini kullandı. 140 yıllık kadim ticaret birikimi ve 700 bin üyesiyle iş Dünyamızın Köklü Kuruluşu İstanbul Ticaret Odası'nın 21. Dönem Meslek Komitesi seçimlerini kazanan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sekib Avdagici ve değerli üyelerini tebrik ederim. <gülüyor> MİTOKURUM SALPİC Twitter.com Gehri 2 Of 2 G. Ali Yerlikaya, Ali Yerlikaya, November 9, 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mersin'de feci kaza. Ana haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeni transfer golünü attı değerli izleyenler ve skor 3-0 oldu. Delle Alli 34. dakikada Beşiktaş'ı ağlarını Selim Beyliyespor'un ağlarını sarstı ve maçta 40. dakika oynanıyor. Maçı canlı yayınlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Taraftar heyecanlandı. Terim 19.05'te 19 paylaştı değerli izleyenler. Fatih Terim 19.05'te paylaştığı taraftar heyecanlandı. Altasar Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, İtalya'da Milan ve Fontana gibi isimleri çalıştırılmış ve ülkede tanınırını kazanmıştı. İtalya konsolosundaki etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fatih Terim, Gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken 19:05'te gelen paylaşım taraftarları bir hayli heyecanlandı. Spor, Spor, Galatasaray. Fatih Terim 19:05'te paylaştı, taraftar heyecanlandı. Fatih Terim 19:05'te paylaştı, taraftar ve heyecanlandı. Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, İtalya'da da Milan ve Fiorentina gibi isimleri çalıştırmış ve ülkede tanınırlık kazanmıştı. İtalya konsolosluğundaki etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fatih Terim gerçekleştirilen toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunurken, 19.05'te gelen paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. İtalya konsolosluğundaki etkinliğe konuşmacı olarak katılan Fatih Terim, Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Terim'in paylaşım saatinin 19.05 olması dikkatlerden kaçmadı. İşte Terim Fatih Terim'in paylaşımı. İtalya Büyükelçisi Sayın Giorgio Marlapodi'nin nazik davetiyle İtalya-Türkiye dostluğunu bir kez daha yakından tecrübe ettiğim harika bir gece yaşadık. husursuz ev sahipliği için Sayın Marlapodi'ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Torentina'da birlikte çok güzel hatıralarımız olan kadim dostum Giancarlo Antonioni ve sevgili Eşirita Antonioni'yi İstanbul'da ağırlamak, beraber vakit geçirmek ve eski günleri iade etmek beni çok mutlu etti. Eski öğrencim ve yeni meslektaşım sevgili Andrea Pildo'yu görmek, Türkiye tecrübesi hakkında konuşmakta mutluluk vericiydi. Katılım gösteren tüm davetlilere nezaketleri için bir kez daha teşekkür ederim. Hep birlikte çok özel bir gün yaşamış oldum. İtalya her zaman benim ve ailemin ikinci evi olarak kalacak. Grazia En çok aranan haberler. İletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı. Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Artı 18 paylaşımı kazıtırdığı takipçileri çileren çıktı değerli izleyenler. Turabi'nin paylaştığı artı 18 video şaşkına çevirdi. Bu nasıl dans dediğimi. Survivor, Survivor sayesinde büyük şöhret kazanan defalarca şampiyon olan Tur Turabi, lakaplı Turabi, çamkıran son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak dans eden kadınların ilginç halini paylaşan Turabi takipçilerini şaşkına çevirdi. Magazin magazin. Güncel. Turabi'nin paylaştığı 18 video şaşkına çevirdi. Bu nasıl dans? Turabi'nin paylaştığı 18 video şaşkına çevirdi. Bu nasıl dans? Turabi'nin paylaştığı 18 video şaşkına çevirdi. Bu nasıl dans? Survivor sayesinde büyük şöhret kazanan defalarca şampiyon olan Turbo Turabi lakaplı Turabi Çankıran, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak dans eden kadınların ilginç halini paylaşan Turabi, takipçilerini şaşkına çevirdi. Acun Hıcalı'nın sunduğu Survivor'da şampiyonluklarıyla ün kazanan Turabi Çamkıran, son gününde sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekiyor. Amerika'da yaşayan Turabi, gittiği gece kulübünde dans eden kadınların 18 videosunu paylaşımda sosyal medyadan tepki çekti. Sık sık kadınlarla paylaşım yapan Turabi, bu defa takipçilerinin tepkisini çekti. Biz seni delikanlılığınla sevdik, bunlara gerek yok yorumlu çok sayıda beğeni aldı. Paylaşımına, Los Angeles'ta hayat bir başka güzel. No Manita, no Geziyon Fıldır, Fıldır, notu düşen Turabi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kani attı, kupaya veda etti değerli izleyenler. Gaziantep Futbol Kulübü Belediye Kütahya Sporu 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesine Gaziantep Futbol Kulübü 3. Lig ekibi Belediye Kütahya Sporu ile karşı karşıya geldi. Mücadele Süper Lig ekibinin 2 0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Spor Spor Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep Türkiye Belediye Kütahya 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Gaziantep FK Belediye Kütahya Sporu 2-0 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dördüncü tur mücadelesinde Gaziantep FK, üçüncü lig ekibi Belediye Kütahya Spor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Süper Lig ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Sahasında 3. lig takımlarından Belediye Kütahya Spor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumundaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Kendi kalesine attı. Karşılaşmada Gaziantep'in gollerini 38. dakikada Thomas Pekhart ve 74. dakikada İsmail Karakaş, kendi kalesine attı. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 5. tura yükseldi. Belediye Kütahya Spor. Organizasyona veda etti Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Galatasaray'dan sürprize izin yok Galatasaray ile sözleşme müfes feshetti? Cesustan maç sonu dikkat çeken sözler İsterse rakip Yesaray olsun En çok aranan haberler İletişim Yardım Ana haber bültenimiz devam ediyor Değerli izleyenler Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız Ve diğer haberimize geçiyoruz Değerli izleyenler günün videosunda bugünün çılgına dönen taksici tehdit edip sal saldırdı. Ambian böyle görüntülendi değerli izleyenler. Ataşehir'de taksici ve motobüs arasında yol verme kavgası kamera yansıdı. Ataşehir'de cadde üzerine yol verme sebebiyle motobüsle sürücüsü ve taksici arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsünün motobüsle sürücüsüne saldırdı. Anlar telefonun kamerasında an yansıdı. Haber Haber Yaşam Ataşehir'de taksi ve motosikletli arasında yol verme kavgası kamerada. Ataşehir'de taksici ve motosikletli arasında yol verme kavgası kamerada. Ataşehir'de cadde üzerinde yol verme sebebiyle motosiklet sürücü ve taksici arasında tartışma çıktı. Taksi sürücüsünün motosiklet sürücüsüne saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksi sürücüsünün küfürler ettiği ve motosiklet sürücüsüne tekme atarak tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi sürücüsünün polislere de küfür ettiği görüldü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. İlla! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler Parasına yatıran şokta sert çakıldı işte düşüşün sebebi son dakika haberine göre parasını yatıran şokta sertçe çakıldı kripto para birimi Bitcoin iki yıl sonra kritik sebebi. Son dakika abone göre kripto para borsası Binance'nin Binance rakibi FTX'i satılanma planı kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere denilen olduğu en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı ise yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez 17.000 doların altına geldi. Finans, finans, ekonomi. Son dakika parasını yatıran şokta. Sert çakıldı. BitTop para birimi Bitcoin iki yıl sonra kritik seviyede. Son dakika, parasını yatıran shortta, sert çakıldı. BitTop para birimi Bitcoin iki yıl sonra kritik seviyede. Son dakika haberi. BitTop para borsası binancı'nın rakibi FTX satın alma planı, BitTop para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden oldu. En yüksek hacimli Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı ise yaklaşık iki yılın ardından ilk kez 17 bin doların altına geriledi. Son dakika, son dönemde kripto para yatırımı yapanlar şoke oldu. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte %14 gün üzerinde değer kaybetti ve 16.639 dolara kadar geriledi. Kasım 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gören Bitcoin'in piyasa değeri de 327 milyar doların altına geriledi. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saat içinde 841 milyar dolara düştü son dakika Bitcoin fiyatı neden düşüyor Bitcoin fiyatındaki sert düşüş kripto para borsası Binance'ın rakibi FTX satın alma planını açıklamasının ardından geldi Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın kurucusu ve icra kurulu başkanı Changpeng Zhao dün işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTİ satın almayı planladıklarını açıklamıştı Zhao Twitter üzerinden yaptığı açıklamada FTİ'nin binance'tan yardım istediğini belirtmişti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 yaşadığı sıkıntıların kripto para piyasasına yayılabileceğine dair korkulara yol açarken kripto para piyasasının istikrarına ilişkin endişelere neden olmuştu. Öte yandan Binance'ın FTX ile yaptığı satın alma anlaşmasının tamamlanmasının muhtemel gözükmediğine ilişkin basında yer alan haberler, anlaşmanın geleceği konusunda şüphe uyandırdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bülterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Savaşın sembolü olmuştu değerli izleyenler. 9 ay sonra son haliyle ortaya çıktı değerli izleyenler. O fotoğraf savaşın sembolü olmuştu. Son haliyle ortaya çıktı. O bir aktrist ve fotoğraf 5 yıl öncesine ait iddialarına böyle yanık geldi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş başarı günden beri tüm dünyanın gündeminde savaşa ilişkin bölgeden çok sayıda sarsıcı fotoğraf gelse de o fotoğraflardan bir tanesi ki özellikle adeta savaşın sembolü olmuştu. Orayla Crillo'nun yaralı gözünün yer aldığı fotoğraf tüm dünyada manşetlerdeki yerini alırken Crillo son halde ilk kez bir röportaj gerçekleştirdiği Crillo Rus basınında yer alan o bir aktif ve fotoğraf 5 yıl öncesine ait iddialarına yanıt verdi Haber Haber Dünya o fotoğraf savaşın sembolü olmuştu. Son haliyle ortaya çıktı o bir aktris ve fotoğraf 5 yıl öncesine ait iddialarına böyle yanıt verdi. O fotoğraf savaşın sembolü olmuştu. Son haliyle ortaya çıktı o bir aktris ve fotoğraf 5 yıl öncesine ait iddialarına böyle yanıt verdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, başladı günden beri tüm dünyanın gündeminde. Savaşa ilişkin bölgeden çok sayıda sarsıcı fotoğraf gelse de o fotoğraflardan bir tanesi özellikle adeta savaşın sembolü olmuştu. Olena Kurilo'nun yaralı yüzünün yer aldığı fotoğraf, tüm dünyada manşetlerdeki yerini alırken Kurilo, son haliyle ilk kez bir röportaj gerçekleşti. Kurilo, Rus basınında yer alan o bir aktris ve fotoğraf 5 yıl öncesine ait iddialarına da yanıt verdi. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasıyla savaşa dair birbirinden çarpıcı çok sayıda fotoğraf gelmişti. Ancak savaşın acı yüzünü ortaya seren binlerce fotoğraf arasından bir tanesi savaşın adeta simgesi olmuştu. A foto muhaberi Oldgang Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde fotoğrafladı, Polenakurilo'nun yaralı yüzü, tüm dünyada manşetlerde yer almış ve hafızalara kazınmıştı. Hakkında pek çok şey merak edilen kadın, 9 ay sonra ilk röportajını A ile gerçekleştirdi. Sihan ise öğretmen olan Kurilo'nun yaralandığı anı görüntülemesinin ardından bu defa Ukraynalı kadının iyileşmiş halinin de fotoğraflarını çekti. İlk Kurilo'nun röportajındaki çarpıcı o detaylar. Rusya-Ukrayna savaşının sembolü haline gelen fotoğraf. Gözlerimde toz ve cam parçaları var. Kurilo, roketin, yaşadığı binaya çarptığını dile getirerek patlama nedeniyle gözlerinde toz ve cam parçaları bulunduğunu ve en kısa sürede ameliyat olması gerektiğini belirtti. Ameliyat olmam gerekiyordu ve Ukrayna'daki klinikler beni kabul etmemişti ama İngiliz gazeteciler ve gazeteler sayesinde Polonya'da 3 operasyon geçirdim diyen Kurilo, Londra'da da bir ameliyat olacağını ve görme duyusunun %50'sini yeniden kazanma ihtimali olduğunu söyledi. Kurilo, Ukrayna savaşının yüzü oldum ama bunun bir tesadüf sonucu olmadığını anladım. Bunun bir amacı olduğunu ve bir görevim olduğunu anladım. Benim görevim şimdi insanlara yardım etmek ifadelerini kullanan Kurilo, ağırlıkla Ukrayna hakkında konuştuğunu, çünkü artık görevinin Ukrayna'nın zaferine yardım etmek, ülkesine destek olmak ve sesini olabildiğince duyurmak istediğini söyledi. Rus basınının o bir aktris ve fotoğraf 5 yıl öncesine ait iddiası. Kurilo, Rus basınının, Kendisinin bir aktris ve fotoğrafın 5 yıl öncesine ait olduğunu iddia ettiğini öğrendiğinde şoke olduğunu dile getirdi. Önce çok şaşırdım ama sonra bütün bunları görünce gülümsemeye başladım. Benim bir memur olduğunu söylüyorlardı. Başka kadınların resimlerini bulup kullanmaya çalışıyorlardı ama bana benzemiyordu diyen Kurilov, Rus basınındaki haberlere açıklık getirmek için bir röportaj yaptığını kaydetti. Bomba seslerini duyduğum gün başladı dedim. Kurilov Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde haberleri takip ettiğini, Putin'in şaka yapmadığını anladığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğine inandığını vurguladı. Bomba seslerini duyduğum gün başladı dedi. Bunun bir rüya olduğuna inanmak istedik ve böyle bir şeyin Avrupa'da, 21. yüzyılda olabileceğine inanamadık diyen Kurilo, Rusya'nın özel askeri operasyonuna başladığını aktardı. Olena Kurilo, Saldırıların ilk dakikasından itibaren Ukrayna halkının sarsılmaz ruhu ve motivasyonu ile ülkesinin bu savaşı kazanabileceğinden kesinlikle şüphe duymadığını dile getirdi. Burilo, şu anda Ukrayna'nın, Putin ile Avrupa arasında kaldığını söyleyerek eğer biz kazanırsak, Putin daha fazla ileri gidemeyecek çünkü bunları elde edecek kaynaklara sahip olmayacak. Bu zafer herkes için önemli ve insanların bunu anladığına inanıyorum. Bizim Putin'e karşı zaferimiz tüm dünyanın zaferi olacak diye konuştu. Bunun yanı sıra, birçok şeyin Ukrayna'yı destekleyen ülkelere de bağlı olduğunu vurgulayan Kurilo, ülkesinin savaşmak için daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu, ne kadar fazla silaha ulaşılırsa o kadar çabuk zafer elde edileceğini kaydetti. Onlar burada olmasaydı bana ne olurdu bilmiyorum. Kurilo, hayatının tümüyle değiştiğini ve Avrupa'da yaşayacağını hiç düşünmediğini belirterek, daha önce aile ve iş gibi değerlerim vardı, şimdi çok değişti. İnsan, destek ve insan hayatı önceliğim oldu dedi. Savaşın başlamasıyla, kendilerine yakın olan insanların bire uzaklaştığını çünkü kendilerini desteklemediğini dile getiren Kurilo, birçok Ukraynalının ya da akrabalarının Rusya'da olduğunu ve şimdi iki farklı tarafta olduklarını söyledi. Kurilo, umarım bir gün hayatta neyin önemli olduğunu anlarlar ifadesini kullandı. Öte yandan, daha önce tanımadığı insanların kendisiyle yakınlaştığını ve dostluk kurduğunu söyleyen Kurilo, bu dostlukların çok uzun sürmesini istiyorum. Onlar burada olmasaydı, bana ne olurdu bilmiyorum dedi. A. Rusya devlet başkanı Putin'den savaşla ilgili kritik sözler. Rusyayı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Putin'den eş cinsel Önerleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber isteğimiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle İyi akşamlar.